Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar denge değişikliği videosu çekiyorum. Bu denge değişikliği ise dün sabah saatlerinde yayınlandı arkadaşlar. Yani şu an mevcut. Sadece bilmeyenler için bilgi vereceğim. Dediğim gibi daha yeni yeni yayınlandı cidden birkaç tane ağır nörfler var baflar fazla yok tabii ki bir tane de bug düzenlememiz var isterseniz hemen başlayalım birinci olarak arkadaşlar şehir saldırısı modunda boss artık bug'a giremiyor biliyorsunuz ki Gale'in ultisini kullanarak bir duvara veya bir binaya çarptırıyordu şehir saldırısı modunda ve bug'da kalıyordu artık onu yapamayacaksınız eğer ki bir oyuncu bu bug'ı yine yaparsa yani başarırsa 13 dakika içinde canavarı yok edemezse kaybedecek Eskiden arkadaşlar 13 dakika 14 dakika istediğiniz kadar bekleyin arkadaşlar Kazanıyordunuz Yani canavar o kadar bug'de kalıyordu ve en sonunda oyun Otomatik olarak sizin kazandığınızı sayıyordu. Artık bu mümkün olmayacak. 13 dakika içinde eğer öyle bir bug yaparsanız canavarı yok etmek zorundasınız. Eğer yok etmeyi başaramazsanız direkt kaybettiniz olarak sayılacak arkadaşlar. Bug buydu arkadaşlar. Ufak bir düzenleme oldu. Fazla yok bunda. Şimdi ikinci sırada ise bir buff'ımız var arkadaşlar. Crow'un aksesuarının süresi. 2.5 saniyeden 3.5 saniyeye çıkartıldı arkadaşlar. Bu çok fazla büyük bir buff değil arkadaşlar. Ancak yine de güzel oldu arkadaşlar. Çünkü zaten ikinci aksesuarın çok fazla bir işlevi yok. Alt tarafı yavaşlatıyordu arkadaşlar. Ve yavaşlatması da zayıftı. Şimdi birazcık daha fazla yavaşlatabilecek. Yine de arkadaşlar Chrome'un ikinci aksesuarı direkt kökten gülütsüz diyebilirim. Yani bu tamamen benim düşüncem. Sizin düşünceleriniz nedir isteyen yorumlara yazabilir. Dediğim gibi bence Chrome'un birinci aksesuarı ikinci aksesuarından daha iyi. Birinci aksesuarında kalkan vardı biliyorsunuz. Üç saniye mi falan. O zamanlarda bir kalkan yapıyordu ve saldırıların çoğunu engelliyordu. Ben de o yüzden çok kez yeniliyordum. Ama şimdi ikinci aksesuar geldi arkadaşlar. Cidden güçsüz. Biraz olsun süresi arttırıldı diyebiliriz ama yede çok işe yarayacağını düşünmüyorum Şimdi size sayacağım her şey bir nerf arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir bug düzenlemesi vardı bir de buff oldu arkadaşlar. Diğer sayacaklarımın tamamı nerf olacak bu başlendiğim arkadaşlar. Üçüncü sırada ise Gale var arkadaşlar nerflendi. Biliyorsunuz ki bu savaşçı geldiğinden itibaren bir sürü buffa uğramıştı. Yani sonunda bir nerf geldi diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum her videoda söylediğim gibi arkadaşlar. Tüm savaşçıları birinci seviye olarak hesaplamanızı istiyorum arkadaşlar. Yani ona göre gidin. İşte Gale'ın arkadaşlar belme hasarı. Yani 5 tane biliyorsunuz ki ortalama top atıyor arkadaşlar. İşte birinin hasarı birinci o seviye olarak düşünün arkadaşlar. Birinci seviyede yani arkadaşlar otomatik. 320 idi arkadaşlar. Artık o 280'e düşürüldü. Gale'ın bir de... Uçu ise artık 10 değil 12 vuruşla doldurulabilecek. Biliyorsunuz ki normalde o 5 topu tam isabet ettirdiğinizde ortalama bir saldırı sayılıyordu ve 10 kez isabet ettirdiğinizde uçu ise otomatik doluyordu. Artık o 12'ye çıkartıldı. Gale'a bu düzenlemede bayağı nörf geldiğini söyleyebilirim. Ama bunu hak edecek bir savaşçı arkadaşlar. Çünkü cidden geldiğinden beri buff'ları uğruyordu. Neyse arkadaşlar 4. sırada ise Mr. P'nin canı 2800'den 2200'e düşürüldü. Cetnam bunun hiç gereği yoktu diye düşünüyorum. Hatta Mr.P'yi bence bırakmaları lazımdı öylece. Evet güçlü bir savaşçı diyebiliriz arkadaşlar. Ama cidden zaten kullanımı daha yeni yeni artmaya başlamıştı. O yüzden bu nörfeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Yani balta da gelmemeliydi. Bence bu savaşçıyı direkt bırakmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Sizin de düşünceleriniz varsa dediğim gibi yorum yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar P'nin turret'i yani yardımcısının canı da 1500'den 1400'e düşürüldü. Bu fazla ciddi bir şey değil ancak dediğim gibi Mr.P'nin kendi canına böyle bir düzenleme yapmaları gerektiğini fazla düşünmüyor ama yapmışlar maalesef. 5. sırada ise Piper var arkadaşlar. Piper'ın aksesuarının menzili %15 düşürüldü. Gerek var mıydı derseniz yani ben şimdiye kadar ikinci aksesuarını kullanan bir Piper ile karşılaşmadığımdan dolayı kesin bir bilgi veremeyeceğim. Ancak bence gerek vardı arkadaşlar. Çünkü büyük bir menzili vardı. İşte o birazcık olsun kısaltıldı. Bu da iyi oldu diyebilirim. Yani bunu sevdim arkadaşlar. 6 ve sonuncu nörfimiz ise arkadaşlar. Surg'un canı 3100'den 2800'e düşürüldü. Bu fazla bir şey değil arkadaşlar. Ancak devamı en büyüğü arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğünüz tüm denge değişikliklerinden daha ağır bir nörf geldi diyebilirim. Sörcün saldırı menzili %25 düşürüldü arkadaşlar. Cidden bu kadar bir düşüş beklemiyordum. Yani canlarda bile hani şu an canları örnek vererek bile söyleyebilirim ki onlarda bile en fazla bir savaşçının canı %20 düşürülüyordu. Menzillerde genellikle %15 düşürülüyordu. Bunu arkadaşlar %25 düşürülmüş. Yani arkadaşlar sözüce e, bu kadar da gerekmiyordu arkadaşlar. Ama gelmiş. Yani zaten birinci seviyede arkadaşlar. Fazla doğru düzgün isabet ettiremiyordunuz. Daha da düştüğü için ne olacak kesinlikle bilmiyorum. Ve arkadaşlar şunun için de üzülüyorum. Eğer Brawl yeni yeni alanlar veya Yeni yeni sörd çıkartanlar varsa onlara cidden kötü oldu. Yani biraz daha zor oynayacaklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar denge değişikliğimiz bu kadardı. Eğer kadarsa sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutma sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.